Kasa fişleri listesinde yapılan işlemler nelerdir? Kasa ile ilgili işlemler nasıl işlenir? İşlemlerimizi iki yöntemle gerçekleştirebiliriz. Biri tek tek kasa fişleri oluşturmak, diğeri ise bir güne ait fişlerin işlendiği toplu kasa fişleri ekranını kullanmaktır. Diğer ana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama menüsüne geldiğimizde kasa yazarız. Kasa fişleri ve toplu kasa fişleri ekranları bulunmaktadır. Toplu kasa fiş işlemlerinin nasıl yapılacağını, toplu kasa fişi işlemi nasıl yapılır videomuzdan izleyebilirsiniz. Kasa fişleri ekranını görüntüleriz. Liste ekranında daha önceden oluşturduğumuz fiş kayıtları bulunmaktadır. Yeni bir kayıt oluşturmak için aşağıdaki panelden ekle seçeneğini kullanırız. Eğer otel lisansına sahip iseniz oda işlemleri için odadan tahsilat ve odaya ödeme fişleri oluşturabilirsiniz. Cari hesap işlemleri ile cariye ait cari hesap tahsilatı, cari hesap ödeme fişleri oluşturabilirsiniz. Banka işlemleri ile bankaya yatırılan ve bankadan çekilen, İşlemler için fiş oluşturabilirsiniz. Kasa işlemleri ile ilk kasa tanımlamalarında açılış fişi oluşturacağımız fişleri düzenleyebilirsiniz. Virman fişi ile diğer kasamızdan yaptığımız transfer işlemleri için ilgili fişleri düzenleyebiliriz. Kur farkı, alacak veya borç işlemleri meydana gelen fişler için düzenleyebiliriz. Gider oluşturan işlemlerimiz için gider fişi düzenleyebiliriz. Faturalar satırında kasa fişi haricinde ekleyebileceğimiz işlemler bulunmaktadır. Mal alım, alınan hizmet, alım iade, perakende satış iade, toptan satış iade, perakende satış, toptan satış, verilen hizmet gibi işlemler bulunmaktadır. Çek senet işlemleriyle tahsil ve ödeme işlemleri için fişler düzenleyebiliriz. Örnek olarak cari hesap işlemlerinden Cari hesap taslat fişi düzenleyelim. Sayfamızda firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak kayıtlarımızı düzenlememiz gerekmektedir. Fiş türü düzenleyeceğimiz işleme göre pasif olarak gelecektir. Hesap kodu alanından F1 ile kasa kartları listesini görüntüleriz. Listeden ilgili satıra çift tıklayarak seçeriz. İşleme ait belge numarası ekleriz. Fiş işlem tarihini seçeriz. Eğer önemliyse saat bilgisini ekleriz. Yapacağımız tahsilat bir malzeme bağlantısı ile çalışıyor ise F1 ile malzeme bağlantıları listesini görüntüleyerek ilgili kaydımızı seçeriz. Proje masraf merkezi kullanıyor isek ilgili kayıtlarımızı ekleriz. Satış elemanına ait bir tahsilat gerçekleştiriyorsak satış elemanını seçeriz. Firmamız şube bazlı çalışıyor ise işlemi gerçekleştireceğimiz şubemizi seçeriz. Özel kod tanımlamaları ile raporlarda ayrıştırma sağlayabiliriz. Yetki kodu ile sistemdeki kullanıcılar için sınırlamalar sağlayabiliriz. Muhasebe kodu alanından muhasebe bağlantı kodu seçimi yapabiliriz. Hesap bilgileri alanına geldiğimizde kodu alanından görüntüleyeceğimiz liste ekranı yapacağımız işlem olan cari taslattan dolayı cari kart listesi ekranını getirecektir. Yapacağımız banka fişi girişlerinde kod alanı banka fişleri listesi ekranını getirecektir. Yapacağımız çeksenet fiş girişlerinde kod alanı çeksenet listesi ekranını getirecektir. F1 ile liste ekranını görüntüleyerek taslat yapacağımız cari kaydını seçeriz. Taslat işlemi kredi kartı ile yapılıyorsa ödeme planı alanından ilgili banka ödeme planı seçilmelidir. Tutar bilgileri alanından yapılan tahsilat tutarı eklenerek döviz cinsi seçilir. Fiş geneli için bir açıklama bilgisi ekleyerek aşağıdaki panelden kaydet ile fiş kaydımızı oluştururuz. Liste ekranında oluşturduğumuz fiş kaydını görüntüleriz. Bir başka örnek olarak çek senet işlemlerinden çek tahsili gerçekleştirelim. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi kaydetmemiz gerekmektedir. Kasa kodu alanından F1 ile kasa kartları listesi ekranını görüntüleriz. Border bilgileri alanından işleme ait tarih seçimini gerçekleştiririz. Eğer önemli ise saat bilgisini ekleriz. Firmamız şube bazlı çalışıyor ise işlemi gerçekleştireceğimiz şubeyi seçeriz. Özel kod ile raporlarda ayrıştırma sağlayabileceğimiz özel kod kartları tanımlayabiliriz. Yetki kodu ile sistemdeki kullanıcılar için sınırlamalar sağlayabiliriz. Satış elemanına ait bir tahsilat gerçekleştiriyorsak satış elemanını seçeriz. Raporlama dövizinde yapılan çeksenet tahsilatının raporlarda hangi döviz türünde gözükmesini istiyorsak ilgili döviz türünü seçeriz. Kalemler alanına geldiğimizde aşağıdaki panelden çeksenet aktar seçeneği ile çeksenet listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında klavyemizden boşluk tuşu ile kırmızı işaretleme yaparak aşağıdaki panelden aktar seçeneğini kullanırız. Fiş geneli için bir açıklama bilgisi ekleyerek işlemimizi kaydederiz.